Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için çok beğeneceğinizi düşündüğüm birkaç bekil püskerim hazırlayacağım. Kaş ve kirpiklerinizin kısalığından genelde yakınmayan insan sayısı etrafımızda çok çok azdır. Yani kıştan yazına yazdan kışa geçerken çok fazla bir dökülmem oluyor. Ve karşılarımda gözle görülür bir seyrelme gerçekleşiyor. O yüzden ben bu kürümü hazırlıyorum. Ve bu kürümü 3 hafta boyunca uygulayarak bu kirpiklerimdeki seyrelmeyi gidermiş oluyorum. Genel olarak çok basit bir Kür hazırlamayı tercih ettim sizler için. Kullanacağımız malzemeler bir hindistan cevizi yağımızı kullanacağız. Bir de tatlı badem yağı kullanacağız. Bu hindistan cevizi yağını nereden aldığımı sorarsanız yani birçok aktarda, birçok hipermarkette, artık yani hemen hemen her yerde birçok kozmetik firmasında bile bu şekilde saf hindistan cevizi yağını bulabiliyorsunuz. Oda koşullarında kaldıkça bu kremsileşecek. Eğer sizin de beklemeye vaktiniz yoksa bir saç kurutma makinesi ile bir dakika kadar bunu ısıttığınızda göreceksiniz ki krem kıvamına gelecek. Kullandığım tatlı badem yağı var. Bunu da siz olabildiğince saf olanı tercih etmeye çalışın. Gördüğünüz gibi bu şekilde artık Hindistan cevizi yağımız da eridi. Hem bu gördüğünüz elimin sıcaklığıyla hem de oda koşullunda kaldığı için iyice sıvılaştı. Benim küçük bir kabım var, bunun içerisine alacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yani kıvamı bu şekilde olan bir serumumuz hazır artık. Bunu 3 hafta boyunca her gece yatmadan önce e, kirpiklerinize sürmeniz yeterlidir. Bu tür kullanmadığınız yani eski olan artık kullanmadığınız veya bitmiş olan bir maskaranızın e, fırçasını iyice temizleyin. Daha sonrasında bunu e, daldırarak ardından kirpiklerinize uygulayabilirsiniz. Eğer böyle bir maskara fırçanız yoksa yani kullanmanız bir fırçanız yoksa bu şekilde gördüğünüz gibi kulak çöpüyle de kirpiklerinize ve kaşlarınıza sürebilirsiniz. Yani 3 haftanın sonunda bu etkiyi yaratmaya başlayacaktır. Yani kirpiklerimize zarar verir mi veya gözüme zarar verir mi diye düşünürseniz kesinlikle bir zarar yoktur. Sadece ufak bir böyle bir yanma etkisi görürseniz gözünüze kaşlarında bol suyla yıkadığınızda geçecek bir etki. Kirpiklerimizi ve kaşlarımızı besliyoruz. 1 hafta 10 gün kadar bunu dolapta veya dışarı normal bir koşulda saklayabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gitmeden kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşça Hoşçakalın.